Türkiye'nin dört dünyanın, dünyanın çeşitli ülkelerinden insanlar ve kuruluşlar dayanışma için buradadır. Şimdi Ören'de gördüğümüz manzara da halkın kendi yaralarını dayanışmayla sarmasının güzel bir örneğidir. Doğrusu buradaki bütün bu çalışmalar, hepimize örnek olacak niteliktedir. Başka yerlerde de aynı dayanışma çalışmaları sürüyor. Bu konuda bizi kurtaracak olan kendi gücümüzdür. İktidarın politikalarını durduracak olan, yıkım politikalarını durduracak olan da yine kendi gücümüzdür. Halkın kendi iradesidir. Bizler acıları azaltmak için Dayanışmadan başka yol seçemeyiz. Bu yıkımları, bu yıkımların sonuçlarını, bunların açtığı yaraları gidermek için de en büyük aracımız dayanışmadır. Hep birlikte çalışmadır. Teşekkür ederiz başkanım sağ olasın. Yaralarımızı birlikte saracağız. Başka yolumuz yok hepimiz birlikte. Tamamınızla size çok teşekkür ediyoruz. Sizler evet, var mı? Başka kayıt yok. Burada Ne olsun, abiniz de var. Yok, yok. Yok. Şey mı? Yok. İy yok, iyiyiz sağ olun. Aslında hiçbir, hiçbir şey yok. Şey sağ olun. Teşekkür ederim. Burada gördüğümüz bütün yani. ürünler de hepsi de şey tarafından, duyarlı vatandaşlarımız tarafından, tarafından gelenler. Yani. Burada bize devlet tarafından hiçbir şey gelmedi. Sadece bir çadır, o da görüntü. Evet, onu oraya kurdular. Ona kendini gösterdi. O da görüntü, yani da görüntü. E o da görüntü, başka bir şey yok.